Arkadaşlar şimdi bakın eğimi size göstereceğim. Niggers. Lan a bu üçlü moda almış ya. Hayır. Eyvah. Oha, nasıl vurdu şerefsiz. Ne? Adam hile ya. Abi hile bak bak bak. Vur. Ha hile değilmiş tam vuramadı. Ay ne burada bak bak bak arkadaşlar A C T R Ay ay de kötüyüm burda aldık Oy dur alamamış pardon Kaça kaç? 5'e 3 oynuyoruz. Eyvah dur. Oğlum ya eğimim şu an bokum gibi ağına bakayım. Dur, dur ben bir de ses kasmıyorum. Dur. Ben ses kasmayı açayım. 20 yapsak yeter. Hem can kanı da duyalım. Hayır. Aa. Ya ananın. Yani, yani arkadaşım. Hello Hello Kötü mü? Ulan 150 FPS alıyom Cank Ne? Nitro işte Ah ah ah geçemedim anani satayım neden oraya duvar koydunuz? Ne? Ne diyorsun? Aa. Geri zekalı çünkü oyunun sesi var. Ne diyeyim? <gülüyor> ya ne diyorsun öyle? <gülüyor> ne <Benim> ben. ses? <gülüyor> İki ve iki, emin misin? İki, iki. Bu, bak bunu aldın. Başını aldım bokum. <gülüyor> bokum gibi silahım. <gülüyor> Bokumla oynarım ya, ya. Bana neden pompalı aldırırtıyorsunuz? Pompalı tek tünelde iş yapıyor mu? Bir de şorta gitsem belki. Ya vurdum ben sana şerefsiz. Namusuz var ya. Oh cankran, he yapmış. Hsiiii <Sessizlik> Naneeeeeee Heheheheheheee <Gülüyor> Naneee At adamın gibisin lan sen Şerefsizim bak al Vereceğim sana bak senin adresini Uğup vereceğim sana Ananı satayım <gülüyor> <gülüyor> Bence de <gülüyor> Şaka arkadaş şaka Ha şaka Şaka Di de, mi Can şaka Şaka yaptım ben. <gülüyor> şaka hay şaka. Gerçek değil. Ya şimdi bak ya, Canka'm ben <gülüyor> İki de oynayamıyorum ben. Ben Derirsin baba. Bak şimdi ne yapacağım? Gelsene ama gelseniz alan Kompat Allah. mısınız? Topla. Ha, alırsın orayı ben de Tünelden gireyim lan. Bence hiçbir şey olmaz. Aha adamlar. Gördün mü Cank'an? Uyyy üç kişi aldım bak ben ne dedim sana? Maçın adım ben oldum. Esniger. Hmm. <gülüyor> arkadaşlar Politelem gücü. Hey arkadaşlar diyorum Cank'an. Annen ha <gülüyor> şaka. Can bir mi iki mi çabuk çabuk çabuk Tamam almıyorum ya da alayım lan silahı Alayım mı Bundan alayım O bu silah güzel abi Ama mermisi yok Başarı bir şey Allah gönlüne göre versin. Hadi. Fendi. Hani jaka yine maçın adamı, round'un adamı olduk. Ne düşünüyorsun? Allah gönlüne göre versin. Onu. <gülüyor> Tabancaya bak lan Cancan. Seninkinden bir büyük. Gönlüne göre versin. Bu <gülüyor> adam plante mi? Ne? Bu burada plante adam olamaz. İyi. <gülüyor> Ah oh, ne göre versin Haydiiii gel Ana Yine Cankan yine maçın adamı Roundın adamıyım Eeee Hocam maçı ben taşıyorum ya Yok böyle bir şey Nice bro. Efendim. Ne oldu? Ah senle bir git ya. Can alıyor yeni kayıt. Sen arkada nasıl başka bir şey açabiliyorsun? Öyle yapabilir. Oluf'tan bir. Oğlum şerefsizsin hepsi birye gitmiş ya. Koşarlara bak. Bro haydi bro Fucking get it <gülüyor> Omar ölmedi mi? <gülüyor> Şerefsiz... Oum sizi var ya Ananızı... Ee, şey... Merhaba... Çankan... Ne yapayım? Alayım mı hepsini şimdi? Şiş, i̇zle bak izle yayını izle bak efsane vuruşlar geliyor. Ananı satayım nasıl vurdun şeref sordana... Bir de ile vurdu ya... Ya hayır ya! Ananı satayım kaç? Of of of of Or sen setim kaç kaç kaç kaç Ah ben neden geldin ben sola gidecek? Raaklım Ney Peki Adam ya geldi adam Çıt. Baba, save oynayacağım abone ol. Bıro... Ananı satayım daha, tamam ben ona. Girizek ya bir bey de adam var mı? Bir beyi tutalım, bey temiz tamam, bey temiz de. <gülüyor> S Cankan, yaşatma zamanı o zaman değil mi? Yaşatma zamanı. Hadi bismillah. Kaç kilo alacağımı söyle, alayım o kilo. Lan çık oradan! Çık oradan! Amına geri zekalı öleceksin. Aman şorttan bastılar ya!